Harika bir yerdeyiz, Bağlıca'dayız, köy bahçesindeyiz ama Metin abimle beraberiz. Evet. Ankara'cı eski başkanı, eski başkan vekili. Metin abim harika bir yer yapmış, Seycan Hanım'la birlikte. Dün gelemedim ama çok da görkemli bir açılış olmuş. Kurguda o gün anın görüntüleri de aktarılır. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kahvaltımızı da yaptık az önce, muhteşem bir de kahvaltı var. Valla onu sen anlatacaksın <gülüyor> şimdi ben ne dersem. Millet der ki ya övüyor, yapıyor, ediyor ama sen anlattığın zaman işte yöresel yedin, her şeyi gördün. Kahvaltının lezzetini almışsındır demişler, ki sen gurmelik yapıyorsun bedava biliyorum. bedava kahvaltıya geldi Metin abi. Yok parasını peşin verdi. <gülüyor> Şimdi abi biz şehir hayatı, ben Ankara'nın yerlisiyim, apartmanda büyüdüm. Hiç köy hayatım olmadı. Onun için böyle köy hayatını yaşayabileceğim yerlere kaçmayı çok severim. Burası da Bağlıca artık Ankara'nın yeni gözleme yerlerinden bir tanesi. Evet. Çay yolunun dibinde Bağlıcan'ın kendisi zaten çok lüks bir yer oldu. Çankaya yakın. Neler var burada? Siz anlatın isterseniz. Vallahi burada öncelikle tabii ki insanlara bir köy hayatı yaşatmaya çalışıyoruz. Onların hani özlem duyduğu, özellikle besin kaynaklarını burada hani vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz erzincanlıyız, tulum peynirimizden tutun kaymağımızdan tereyağımızdan her şeyle insanlara güzel lezzet tattırmaya çalışıyoruz. Yani isteğimiz o yönde. Öncelikle öyle söyleyeyim yani. Şimdi köy bahçesi denince daha de hep kahvaltı geliyor. Ankara'daki konsept onun üzerine. Şimdi, köy bahçesinin <gülüyor> yok köy bahçesinin daha önceki bir mazisi var zaten. Yani stadın köşesindeydi biliyorsun. Ha. Biz yörelerden o ürünleri... O köşe karşısındaki abi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Kazım Karabekir'le tamam, İstanbul'un tamam, kesiştiği doğru. yer. Tamam. Tamam o köşede. Eksoz ölçüm yeri vardı tamam. onun yanı, tenis <gülüyor> kulübünün. Şimdi biz yöresel ürünü düşündük hep. Mesela unundan, şimdi kızım şeyi söylüyor, kahvaltıyı yöreden getiriyoruz da. Şimdi burada mesela tandırından, etinden, işte zamanında köyde yapılmış aklına ne gelirse. Biz turun peynirini mesela bizim köylerden geliyor. Balı kendi yeğenlerim kovanları var oralardan geliyor. Yani tamamen organik bir şekilde işte yan tarafta tarlayı gördün sen de. O tarladan işte yazın domatesi biberi oralardan geliyor. O tarzda bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi köy hayatı tabii ki eski köyler kalmadı. Kalmadığı için de işte unundan tut her şeyine yağına sütüne suyuna. Ne bileyim yumurtasına varana kadar biz burada ne kadar doğalını toplayabilirsek işte köylerden alıyoruz. Yakın burada köyler var biliyorsun hala ha. devam ediyor. İşte yumurtasını oradan getiriyoruz. İşte ekmeğini hem değirmen unuyla hem de bizim bu Hekimoğlu'nun güzel bir unu var. Onunla karıştırarak yapıyoruz. Yani insanlar geldiğinde tadını alsın, organik yesin. O şekilde yapmaya çalışıyoruz inşallah. Tandır var, başka neler var? Yani geldikleri zaman... Neler bulabilecekler kahvaltı haricinde? Kahvaltı haricinde... Kahvaltı zaten muhteşem onu söyleyeyim baştan da. <gülüyor> Şimdi pide, pide çeşitlerinden tut. Atıyorum işte özel istek. Kuru fasulyesinden, işte güvecinden, kara fırınından. Yani şu kara fırında yapıyoruz bunların hepsini. Şimdi bizim en büyük özelliğimiz zaten kavurma olacak. Yani ben iddia ediyorum işte kazanın oranın kavurmasından ziyade... Bizim kavurmaya gelen arkadaşlar hepsi bu kavurma devamlı burada olacak mı diye soruyorlar. E, bir tane de sağlam ustam var, güzel usta, 40 yıllık dostum arkadaşım. Kaçırmamaya çalışacağız, <gülüyor> kavurmayı da ona yaptırıyoruz. <gülüyor> Mükemmel bir kavurması var. Şimdi yani, açık hava gözüküyor ama oda da, da ayrı ayrı çok tabii, güzel localar yapmışsınız şimdi, aslında. Şimdi bahçe dendiği zaman millet yazlık zannediyor burayı ama buranın kışlıkları da var. İşte her locaya bir ilçenin adını verdik gördüğün gibi. <gülüyor> O ilçelerin hem yöresel ürünleri hem de buradaki o yöresel ürünlere katkı sağlayacak şekilde yapılan ürünlerle takviye ediyoruz. Güzel bir şey oluyor. Allah Olacak da inşallah. Zaten sizin müşteri sıkıntısı olmaz başkanım. Çevreden dolayı biliyorum işte açılıştan da belli. Allah, üşlüler, Allah eşin dostunun eksikliğini vermesin. Ankara Üçlüler de görmüş olacaklar. Valla görmüş de geldiler sağ olsunlar. <gülüyor> Geldi. Yalnız bırakmadılar. Ya şimdi biz şöyle düşündük, bizim mesela ilk Ankara gücüyle ilgili düşündük, ne diyorduk? Ya şehrinin milliyetçisi olmayan hiçbir şeyin milliyetçisi olmaz diye. Biz de o milliyetçili arkadaşlarla beraber yaşıyoruz burada. Sıkıntı yok. Vallahi harika olmuş. Allah Eemenize razı olsun. Sağlık. Kazancınız bol olsun diyor Çok, Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz.